Hepinize tekrardan merhabalar hastalıkları arası. Bugün sizlere nasıl server kurulduğunu göstereceğim Minecraft'ta. Biraz hastayım kusura bakmayın. Sesim kısık gelebilir. O yüzden özür dilerim şimdiden. İlk olarak bir server indirmemiz gerekiyor. İşte bir server indirdikten sonra ama falan kurdum. Gerekecekti bundanız daha sonuçtan anlatacağım detaylı bir şekilde. Şimdi ilk olarak Siz işte buraya gelin. Minecraft server indir. Değil. Ben 1.8 indireceğim, 1.8 server bence daha bana göre daha iyi. Msi versiyonu noktaylaştan ben size bu stable vereceğim. verirsem de çünkü burada daha iyi. Yani bu arada şu alt yazıyı kapatayım mı? Yani sizde normalde böyle bulucukacaktır. 1.8 sürümümüzü indiriyor, server.jar olarak indiriyorum. <gülüyor> bu türden bir dosya bilgisinin zarar verebilir. Server.ejarat dosyayı da taklamak istemiyorum. Evet, saklayın değil. Merak etme bilgisayarımız herhangi bir zarar virüs bulaştırmıyor. Buradan daha sonrasında yeni bir klasör oluşturalım. Oluşturursa. Serverimizin içine atalım. Server attık. Din. Şimdi bundan sonra da hama indireceksiniz. Hesabınız varsa giriş yapacaksınız. Yoksa iyi olacaksınız. Hama açıyı burada indirin ki hazırda dursun çünkü 2 saat bir de böyle. Şey yapmanıza gerek kalmaz ben yine aşağıda ama indirme linkini de koyacağım ee, hemen şöyle serveri açalım abi bunu çekmeler için gerçekten özür dilerim yazın ortasında grip oldum ya çok değişik bu olay evet şimdi şunu bir kapatalım stop diyelim Bu aşamaya geldiniz. Şu üç dosya çıktı, değil mi? Evula, Logs ve Server. Üç adet dosya çıktı. Tabii bu Server size not defteri olarak gözükmeyecek. Nokta Properties olarak gözükecek. Siz bunu ne yapacaksınız? Server'e geleceksiniz. Birlikte deyip not defterini seçeceksiniz. Evula'yı açalım. Fast kısmını turu yapalım. Daha sonrasında kaydedip çıkalım. Ve tekrardan serveri açalım. Bu arada video yükleme saatleri değişti. Pazartesi 6 saatleri gibi falan çekeceğiz. anlaştık Bugün belki atabilirim yetiştirebilirse saat 6'ya. Ee, saat 6'yı geçerse büyük ihtimal 8'e doğru. Eğer 8'i geçerse de kesinlikle video gelmez. Onu da şey... Evet, yes, yes, eee bu aşamada tamamlandı. Stop deyip kapatalım. Evet, bu kısımda bir sürü dosyalar, va'saire falan var. Kafanız karışmasın şimdi. Evet. Amacı da kayıt olduğumuz değil. Mi? Kayıt olduktan sonra A ayarlarına gelelim. A ayarlarından yine bir A oluştur butonuna tıklayın. A kimliğini ise işte, istediğiniz defalasınız. Evet, A mali. Nisanur diye bir Hadi Nisanur tıklayalım. Böyle böyle tamam. Nisanur. Sağ ol. Şey evet server'ı açtık. Ağı açtık. Bu açtıktan hemen sonra Arkadaşınız mevcut bir Ağa katıl diyerek Sizin Ağınıza katılacak. Ağa kimliğine ve parolaya Sıradaki işlemimiz Server dosyasındaki birkaç ayarlar. Çok kısa değineceğim buralara. Server IP kısmına Hamachi'deki IPV 4 adresinizi yapıştıracaksınız. Aa hmm. değişmiş. Artık direkt adresi kopyalıyoruz. Neyse <gülüyor> artık eskiden böyle değil. <gülüyor> Daha sonrasında online moda gelelim. Bu online mod nedir? Online mod çevrimiçi mod anlamını geliyor ve eğer premium hesabınız yoksa bunu false yapmanızı tavsiye ederim. Yoksa oyuna girmiyor. Eğer bir premiumunuz yoksa false yapın. Eğer premium hesabınız ve arkadaşınız Piremi mesela varsa benim var mesela ses mesela baranın var ben o yüzden ture yapacağım ama siz false yapabilirsiniz. Evet, Game mode oyun modunu belirlersiniz ama oyun içinde op ile verebilirsiniz kendinize bunu şu an ayarlamanıza gerek yok. Max players e, istediğiniz kadar oyuncu ayarlayabilirsiniz. Mesela ben ne yapayım 500 yap. Ama yapsanız bile bu servere 500 kişi giremez. Neden? Çünkü zaten hamaatçi serverinde en fazla 5 kişi girebiliyor. Ee, öyle biliyorum öyle bir seçenek vardı. Daha sonrasında mod diye server açıklaması oluyor. Ne adı da Nisanur olsun. Server açıklaması Madem Nisanur bastı ya bunu. Videoda bastı. Nisanur adında bir server açıklamamız var. Burada server portunuz var. Eğer portlu bir server kurmak isterseniz modem öğrenirsinizden. ...NAT ayarlarına girip port açabilirsiniz. Komut blokları, komut bloklarıyla serdenle uğraşacaksınız açık olsun. Ki ben açacağım zaten. Ben evet şu anda girdik Minecraft'ımıza. Girdin değil mi? IP'yi de atayım arada. Sürüm. 1.8. Ha, IP'yi bu. Evet arkadaşlar Baran da şu an servere girdi. Bir tane server dosyası var. Onu açma. Bunu açtıktan sonra server'ımız açılıyor ve arkadaşlarınız oynayabiliyorsunuz. Dediğim gibi dilerseniz buradan da komut işlemleri verebilirsiniz kendinize. Bakın evet, mesela şu an açılıyor. Evet, şu an, evet, şu an server açıldı. Ee, i̇nanmayanlar hatta şöyle bir sunucu hatta doğrudan bağlanın. Bir şöyle yapıştırayım. Evet, baga girdi. Neyse ne? Siz böyle yapabilirsiniz. Bu arada texture pack olduğu için yükleniyor yükleniyor. Ee, ona söyleyeyim nasıl dedim ve evet, böyle. Biraz. İşte, Şu an ben serverdi. Ama, ama benim bilgisayarda bir sıkıntı var. Badan biliyor. Benim kurdum serverde başkası giremiyor. Bunun nedeni modeminizle ilgili bir sıkıntı var ya da yapmamız gereken birkaç işlem var. Onlardan da söyleyeyim zaten. Söyleyeceğim hatta şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar denetim masasına gel. Hayır gelmeyin Denetim masasına gel. <gülüyor> Buradan, sistem sistemle güvenlik Windows Defender güvenlik duvarına tıkladık. E ya yani Windows 10 kullanıyorum ama yine aynı işlemler var. <gülüyor> Windows Defender güvenlik duvarını etkinleştir veya devre dışı bırak'a tıkladıktan hemen sonra şu iki tane çarpı butonuna basıyoruz ve e, tamam diyorsunuz. Sonra da burada işte uygulamayı Windows'ta da var herhalde. Allah'ım bundan yapalım işte arkadaşınız giriyor eğer yine olmadı eğer virüs programınız varsa virüs programınızı kapatmayı deneyin yani programı. virüs programını kapatın Eğer inanmazsa arkadaşlar Hakkı artık server kurmayın arkadaşınız kurmayı denesin Mesela benim gibi Heh <gülüyor> mesela aynen ben kurarım ben kururum Baran giremiyor ama Baran'ın kurduğu server ben giriyorum. böyle bir saçmalık var Neyse kapatalım Evet bu saatlere yakında tekrar bir video gelecek. Bunun ne videosu zaten Minecraft'ta modlu server nasıl kurulur videosu. Çok uzattım. Detaylı anlatmaya çalıştım ama çok tükettim. Neyse görüşmek <gülüyor> üzere hoşça kalın.